Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Herbrand Chamber'e hepiniz hoş geldiniz. <gülüyor> Dur lan sesim niye böyle yaptım lan anlamadım gitti. Evet uzun zaman sonra Herbrand Chamber lan ne oluyor he? Tamam evet üç iki bir çatışma başlasın. Sandalye kapmaca. Evet sandalye sandalye çık bakalım sandalye neredesin lan? Anan arvadını anan arvadını ah odu he ne oldu? <Gülüyor> doldu la artistler e e aa aa doldu aa Etteri oturuyor bak. Doldu onun. Seni Ya ya. Diğer tarafa geçtik mecburi. İzleyelim bakalım kim ne olacak. Evet. Haydi, ben bunu hiç sevmiyorum ya. Doprak. Bir dobrak çıkıyor, bir dart çıkıyor, bir dobrak çıkıyor, bir dart çıkıyor, bir dart dobrak çıkıyor, burak çıkıyor. Hep aha kazdım. Sona kalan kazanır. Şimdi bu oyunun amacı neydi ya? Hah. Gurak da aynen guraklar lan yapıyor? Dur dur dur dur. alalım. Gel lan buraya. Anahtar vadini. Açma lan. Gel buraya. Gel. Geride kal ha. Ha Geride kal. Geri Anahtar. Federiye <gülüyor> Ananı öldük be. hatur en kötü olduğum nokta. An. Reğitlerini zorla. He. Zündüt olsun, zündüt olsun, zümbüt olsun. Nereden az Vallahi bu oyunlar feci. Bu adamlar feci yerlere sattı. arı böyle öldür tavuktan tavuklardan ne istiyoruz? Ananı avadın. Elmas en yukarılarda En yukarı doğru kaz kaz kaz kaz kaz. Kıs tşıy kalas. Demirin kazığı belimizde. Kazmalar. Ananı avadını. As çıktı. Benim şeyimi çalma. Şerefsiz. 90 şey. Koltaları... Oldular engeze yaşlı veya hey yavrumu istiler bunun ne çekerim ki? Alaca bana, artist. Öyle <Sessizlik> armadır, Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah be. Tüf. ne güzel çatışma gidiyorduk. Doğru renge kaldı tamam. Hihi hihi. Eflatun Eflatun Tamam Yeşil Açık Yeşil Ana Narvadın Açık Yeşil Aaaaaa Geçtik Tamam Tentiye Acaktik Ne Olum Kaçalım Kaçalım Kaç Ana Narvadın'ın Hanım Sana Ne Olacak Lan Bir Rahat Dur Ya Şurada Bir Çekim yapıyoruz. Bunu zaten hiç kimse yapamaz. Aşırı zor bir şey. Yapana helal olsun. Yecik bir şey yok? Uzaktan, uzaktan. Şş, tamam, dur. Çok yakından yapmayın. Yani kim öldürdü lan? O hemen silahım vardı. Dur, dur, dur, dur, dur, dın dırın dın dırın dın dırın dın dırın dın Adamlar öyle bir fareye banıyor ki bazıları makro açmış kesin. yüz lan makro bende olacak var ya sizin ben. Makroyu açıyorlar. Gitti gitti. Bak ananı kendin sen. Hemen lava atla en basiti. <gülüyor> <gülüyor> Ana, Bak ne oldu? <gülüyor> koy meşe, koy meşe hangisi ya? Yok bu değil. Bu değil. Bu değil. Koyun meşe. Koyun hangisiydi? TNT'lerden kaç? TNT 1. Bir... Lan oğlum napıyo la bu. <gülüyor> Boom patladı. Hemen deniz fileri yapmalısın. Haydi craft. En yapamadığım şey. O yüzden craft yapmayacağım. Direk rüya atlayıcağım Valla noluyo? Heh Ananı adını Ananı düştük ya. Son on el kaldı arkadaşlar On elden sonra da Bitti gitti zaten mevzu Ha var ya bu şey aşırı iyi ya o, Bu oyun aşırı iyi arkadaş Haa en kolayı <gülüyor> Sadece bak böyle şey yapıyonuz Bitti gitti hopa Hop, en kolay bir yaa bu arada aşağıdan videoya like atmayı unutmayın. Hedefimiz 25 like bakalım. Herobrine Chamber devamını kimler istiyor? Evet bakalım. Eğer 100 like gelirse tekrar çekeceğiz. Hatırlar mısınız be? Bu kanal baya düşük ama nelerdeydi. Biz o zaman Herobrine Chamber diye bir seriye başlamıştık. Ey yavrum ey. Eski eski kanal eski videolarımı izleyenler bilir be. Hey be. Mevlim nerede? Evet, kanala ilk başladığımız seneler Çok iyi ya Aşırı nostalji Anan kimsenin Anan kim baba baba bak Pusucuğum Aynen niye iki kere koyuyorlar Vallahi ben hiç bu şeyi anlamıyorum Elması bu, bu da çok basit Yanımızda biri gelmesi çok süper olacak. Çok basit, elması bulmak baya basitti. Dur nerede bu olay? Han gülü gitti ya. Ben nefret ettiğim insan tipi. Ya senin ben anan babanı var ya. Tabuk, tabuk, tabuk. Dördün kaliba, ev evet, ölmüşüz. Ne ölmesi kardeşim vaymış. <gülüyor> Ne ölmesi kardeşim bayılmışım. En tepeye ulaş. Ya bana vurmayın. Bak ananızı babanızı. Ananızı babanızı karınızı karınızı. Tamam. Hemen lava atla. Atladı. Sandalye kapmaca son el. be bu sefer kapamadık. <gülüyor> Bari izleyen bakalım. Nasıl bir sinema keyfi olacak? Pa uyanıklar. TNT'lerden kaç. Evet son elimiz. Opa, var da Ana TNT mi lan o? Ananı avadım. Kaç tane TNT var lan? 30 bin ne alaka ya? 30 <gülüyor> Lan ne oluyor aga? 30 değil miydi lan tur? Niye biz aynı elde tekrar oynuyoruz? Allah Allah çok garip Normalde 30. elde bitmesi lazım Vay anasını satayım Demek ki tur attırmışlar Vay vay vay vay Evet Elimiz bitti arkadaşlar. Evet bu videomuzun burada sonuna geldik. Daha fazla e, son oyun, şey son şey e, konuşamadım. Buraya bir beep gir. Evet. Daha fazla Herobrine Chamber için bu videoya sizden 25 like bekliyorum. Eğer bu videoya 25 like geldiği takdirde direkt e, Herobrine Chamber'ı hızlı bir şekilde atmaya çalışacağım. Evet aşağıdan like'lara abone yorum yapmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.